Aslında aslında kaybetmek de bir delikanlıya yakışır. Teşekkür etsem aslında ben zamana kadar teşekkür etsem azdır. Bana çok şey öğrettin. Mesela artık insanlara güvenmeyi. Mesela çıktığını kimseye dönmemeyin. Yola çıktığını yolda bulanlarla <Gülüyor> yürüyim